Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Mikro orjinal yayınlarının hazırladığı TYT geometri soru bankası kitabında ikizkenar üçgen konusundaki ÖSYM tarzı testlerden test 1'in çözümünü yapacağız çözümlere. Başlayalım. İkizkenar üçgen verilmiş. ABC üçgeninde BC kenarına ait kenar orta uzunluğu isteniliyor bizden. Arkadaşım şu. BC orta uzunluğu ikizkenar üçgende kenarortay aynı zamanda nedir? Yüksekliktir. E, 5 13 5 12 13 üçgeninden cevap 12 çıkar. Evet birinci soru akçay oldu. Geldik 2. Paralellikler verilmiş. Paralellikleri şu an kullanamıyorum. Benzerlik falan yok. Ama adam bana burada ikiz kenar vermiş. E ikiz kenarsa taban açılarına şöyle değerleri yazalım. E paralellik yöndeşlikten dolayı burası da alfa. Yöndeşlikten dolayı burası da alfa. Bak ne çıktı? İkiz kenar. Yani 5 ise burası da 5 oldu? Evet. Şimdi abc üçgen çevresi 20 olduğuna göre. Hocam burası 7 burası da 7. 7 7 ve x'in toplamı 20'ymiş. O zaman x de böylelikle 20 eksi 14'ten 6 gelir. Cevap Denizli yaptı. ikinci soruda geldik 3'e. AB ile AC eşit verilmiş. E burası 5ken burası da 5'tir. Şuradasında 90 derece Pisagor bağıntısı 3, 5, 3, 4, 5 üçgenden 4 çıktı. E, Şurada da Pisagor 2, 4 ise 1, 2, kök 5 üçgeninden dik kenarlarda 1, 2 oran varsa hipotenüs kök 5 katıydı. Burası da 2, kök 5 olur. Dolayısıyla 3. soru Edremit oldu. Geldik 4'e. Evet ikiz kenar üçgen verilmiş değil mi? BD ile DC birbirine eşit verilmiş. İkiz kenar verilmemiş. Bunlar eşit verilmiş. Bu da açı ortay verilmiş. İki şart sağlanmış. Hem açı ortay hem de kenar ortay. Neredeydi bu? İkiz kenardaydı. Aynı zamanda burası da yüksekliktir. E, hocam dikten çizildi. Şuradaki üçgende bir öklük bağlantısı yapabiliriz. Yani 2'nin karesi eşittir. Şuraya da A diyelim. 2'nin karesi eşittir. A çarpı 1'den. A'yı kaç buluruz? 4 buluruz. A4... Tamamı 5 yaptı. E o zaman burası da 5. x de böylelikle kaç buluruz? 5 olarak buluruz. Yani dördüncü soru balık oldu. Geldik 5'e. Şimdi dik tabanı keş parçaya bölmüş. Aklına ne geldi? X kenar. Aklına gelen başına gelsin. Yüksekliğin kollarında böyle X kenarlık oluşturmuyor muyduk? Evet. Hocam şöyle. X kenar oldu. Şu parçayla şu parça birbirine eşit oldu. Yani şunlar birbirine eşit. X 4 ise orası da X art 4. E hocam şuradaki üçgende de dik tabanı keş parçaya bölmüş oldu. Şununla da şu birbirine eşit oldu mu? Oldu. Yani 2x eksi 6 eşittir. x artı 4 olur. Buradan da x kaç olur? 10 olur. Dolayısıyla bizden 10 isteniliyor. Yani cevap akçay. Geldik 6'ya. Bak x kenar üçgen verilmiş mi? Verilmiş. AB ile BC eşit verilmiş. x kenar üçgende şekilde bir düzensizlik varsa ve kola ait de bir yükseklik çizilmişse diğer kola ait de sen yüksekliği çizebilirsin. Çünkü yüksekler ne olur? Birbirine eşit olur. Yani burası dörtgen burası da kaç olacak? 4 olacak. E hocam ne çıktı burada? 1, 45 var, 90 var. 45, 45, 93 kere. 4, 4 ise, o zaman burası da 4 kökki olur. Altıncı soruyu böylelikle denizli bulduk arkadaşım. Geldik 7'ye. Şimdi açı verilmiş bize. Şurası alfayken burası 2 alfa verilmiş. DAC açısı alfa ve ABC açısı 2 alfa verilmiş. Hocam açılara da alacağımız belli. Alfanın belli bir katı olduğu için şuraya beta falan yazmayayım. Ne diyeyim mesela? Aynı alfa cinsinden yazmaya devam edeyim. Hocam şu ikizkenar üçgende tepa açısı kaç derece? 2 alfa. Sen 180'den 2 alfayı çıkartıp 2'ye bölsen taban açısını bulursun. Yani kaç yapar burası? 90 eksi alfa yapar. Taban açıları 90 eksi alfaya 90 eksi alfa oldu. Hocam ile 90 eksi alfaya yan yana geldi. Hop topla bakayım ne yaptı? 90. E 3 var. X. Şuraya da X diyelim. Pisagor bağıntısından sonuca ulaşırız. X artı 1'in karesi eşittir. X'in karesi artı 3'ün karesi diyeceğiz. E arkadaş buradan ne geliyor? İşlem işlem işlem x'i buluruz. Hatta 3 varsa büyük ihtimalle ne üçgendir? 3 4 5. 4 koyarsam hissettiğim zaman 3 4 5 sağladı mı sağladı. x'i 4 bulduk. Çevre isteniyor bizden. 3 4 ve 5'in toplamı isteniyor. O da kaç çıkar? 12 çıkar. Yani 7. soru C. -han oldu. Geldik 8'e. İkizkenar üçgende kollara ait. Çünkü şunlar birbirine eşit verilmiş. A B ile A C. Hocam bu çizilen yükseklik bu kadar 6 ayırmışsa tepe açısına kadar bu çizilen yükseklik de 6 ayıracak. E hocam burası 10. E o zaman burası da 10. Burası da 4 olur. Ya da ayrıtları yerlerin eşitliğinden dolayı direkt 4'ü o şekilde de söyleyebilirdik. Bizden BE uzunluğu isteniyor. BE. Hocam şurada Pisagor bağıntısı yapabilirim artık? Pisagor bağıntısından şu uzunluk kaç birim? Şöyle bakacak olursanız 10. 6 var 10 var. Ne üçgeni? 6, 8, 10 üçgeninden BE uzunluğunda böyle 8 olarak buluruz. Yani 8. soru Denizli çıktı. Geldik 9'dan. İki skeler var. Hemen ne yaparız? İnsan tabanına ait yüksekliği çizer. Tabanda mevcutsa sayar yani. Çizdik yüksekliği. Yüksekliği çizince ne oldu? 12. 12 oldu mu oldu? 3-4-5'i katından dolayı ne üçgeni burası? 9-12-15 üçgeninden burayı 9 bulduk. Pisagor bandısına. E hocam benden X isteniyor X'e ait ne yapmalıyım? 90 derece karşılık getirmeliyim. Hop şuradan bir dik çizebilirim. Tamam. Tamam tamam tamam. Ama buradan dik çizdiğimde Bak dikkat et alfa beta'ya dalacağız ya belli 90'lar havada uçuşuyor. Alfa beta alfa beta 90'ın karşısı 14 90'ın karşısı 15 işime yaramadı. Başka diki nasıl çizebilirim? Başka diki şu şekilde de çizebilirim ben. Aa buradan diki çizince güzel bir şey oluştu. Hocam alfa 90 burası da beta deyip şu üçgenlerin eşliğinden bahsedebiliriz. Ya da burada ne oluşmuş oldu arkadaşlar? Şurada bir dik dörtgen oluşmuş oldu. Dik dörtgenden gitsek daha sağlıklı olacak. ki alfa beta'ya dalmayalım isterseniz. 12 ise 12, 9 sa 9 oldu. Zaten bir uzunluk bulmak için 90 derece karşılık getirmem lazım. Şuradan dik çizince de dik dörtgen oluştu. E tamamı 14'tü. Buraya kaç kaldı o zaman? 5 kaldı ve burada Pisagor bağıntısı 5, 12, 13 üçgeninden cevabı 13 olarak buluruz. Yani 9. soru denizli olur. Geldik 10. soruya. Aşağıda oturma tahtası 208 cm ve destek. Üçgeninin kenarları 50, 50 ve 60 cm verilmiş. Hemen tabanına ait yüksekliği çizelim burada. 30'a 30 oldu. ikizkenar kenar olduğundan dolayı 30, 50. Ne üçgen? 3, 4, 5'in 10 katından dolayı. 30, 40, 50 oldu burası. Orta noktasından desteğe sabitlenen oturma tahtısı. E orta noktasıysa hocam şurası 104'tür Burası da nedir? 104'tür. Orta noktasından desteğe sabitlenen oturma tahtısının uç noktalarının zemine değdiği noktalar arasındaki uzaklık. Bak şimdi. Bizim şimdi eleman böyle ya. Bu aşağı geldiği zaman hop şöyle mi olacak? Evet. E o zaman bu zemine değdiği yerdeki uç noktası burası. Tabi bu o zaman yukarıda olacak şöyle. E tamam. Burası zemine değdiği yer. Buradaki uç noktalar. Bu burada zemine böyle değiyor. Şurada nasıl değiyor zemine? Böyle geldi zaman Hop şöyle değiyor. E tamam. Bizden şuradaki uzunluk isteniyor yani. E hocam zaten burası da 104 ya. Bu da burası da 104 böyle. Tabii bunun da devamı şuraya gelecek. Bu yukarı doğru böyle gelsin. İkizkenar oldu. Çizilen yükseldi. Taban iki eş parçaya falan filan bölecek. Yani şuradaki uzunlukla şuradaki uzunluk birbirine eşit. Şurayı bulursam olay bitti. 40 var, 104 var. Hocam 104 Valla büyük ihtimalle 17'nin bir katıdır. 17'ye bölsek kaç yapıyor? Yani 6 kere 7 42. Değil mi? 6 kere 7 42. Yok şey yapmadı. Dur 104. 2'ye bölsek 52. Değil mi? Evet. 104'ü şöyle bir parçalayayım ben. Tam şey yapamadım. E 13'ün katı oluyormuş. Ha, tamam oldu şimdi oldu. 13'ün kaç katı? 13'e bölsen 3 kere 8 24. Evet 8 katı. 13'ün 8 katı. 104. 13 çarpı 8. Hocam burası da 5'in 8 katı o zaman burası da 12'nin 8 katı olur. 96 olur. E burası 96 ise burası da 96. Toplamda burası 96 artı 96'dan 192 mi yapıyor? Evet. Bizden de bu şekilde tahtları belli aşağı ve diğer türlü aşağı geldiğinde uç noktalar arasındaki uzaklık soruluyordu. Cevap da böylelikle 192 yapmış oldu. Güzel bir soru. 10. soru Edremit oldu. Geldik 11. soruya. Mavi uzunluk bir birim. Şu mavilere bir birim yazayım. Sonra Kırmızı uzunluk 2, 2 santimetre olarak yazalım. Sarı uzunluk da 3 santimetre. 3 santimetre olarak yazalım. Toplamda 3 4 5 2 4 5 Şurası 5 yaptı. Burası da 5 yaptı. E, 3 5 6 Şurası da 6 mı yaptı? Evet. Şimdi bizden istenilen nedir? Şuradaki uzatlık. Yani şuradaki dikme isteniyor. Arkadaşlar şöyle bir dik çizdiğim zaman. İkiz kenar ya bu. İkiz kenarda çizilen yükseklik ne yapar? Tabanı iki parçaya veriyorlar. Tam 3 3 diye ayırdı. Tam buradaki noktaya gelir. Hocam 3 var 5 var. 3-4-5 üç, üçgenden burayı 4 bulduk. Evet. E-4. Yani buradaki uzunluk 4'ü bulacağız arkadaşlar. Ee, uzunluklar da 1-2-3'tü. 1-2-3'ten nasıl 4'ü bulacağım? Şu 1 bir birim. Bu da 3 birim. Toplamda 4 sanırım denizle var. Ee, kırmızı 2 birim. 1 bir birim burası yapmadı. Mavi 1-2-2-4-5 yaptı. Burası 3'e 2-5 yaptı. Burası da 1-2-3 yaptı. 3-1 daha 4 oldu.